Merhaba. Sıfırdan çizim serimi izleyenlerden aldığım birkaç soru var. Bunlardan ikisi kalemlerimi neden böyle açıyorum ve nasıl böyle açıyorum? İlk önce nedenlerini söylemek istiyorum. Asıl nedeni kalemi şu şekilde açtığımız zaman tonlama yaparken sürekli ucunu açmamız gerekiyor ve uç kısmı çok çabuk bitiyor. Fakat eğer kalemi böyle açarsak daha uzun süre ucunu açmadan kullanabiliyoruz. Yani bu uca kıyasla bu uç bize daha çok dayanıyor. Asıl sebebi budur. İkinci bir neden olarak da şunu söyleyebilirim. Kalemi açıp böyle kullanmaya başladıktan sonra bu size daha konforsuz gelecek. Yani bu daha konforlu gelecek size. Buranın uzun olması. Tabii ki de bu ikinci neden kişiden kişiye göre değişebilir. Bu sizin çizim tarzınızla alakalı bir şey. Fakat ben böyle kullanmayı tercih ediyorum. Nedenleri söylediğimize göre artık nasıl açıldığını gösterebilirim. Şimdi kalemimizi falçatayla açtığımızda burası biraz kirlenecek. Bu nedenle ben altına bir kağıt daha koymak istedim çöp olarak kullanabileceğim. Falçata ve kalem. Başka bir şey gerekmiyor. Falçatayı biraz açalım. Bu yeterlidir diye düşünüyorum. Falçatamızı açtık. Arkadaşlar açıkçası falçatayla kalem nasıl açılır gibi bir video koymak bana tuhaf geliyordu başlangıçta fikir olarak. Fakat düşündüm ve ben de lisede bunu hocalarımdan öğrenmiştim. Yani kimse bana göstermeden ben alıp elime falçatayı açmaya başlamamıştım kalemi. Bu nedenle bu videonun gerekli olduğuna karar verdim. Sizden gelen yorumlarla da birlikte. Şimdi falçatayı şu şekilde tutuyoruz arkadaşlar. Bakın şöyle elim getiriyorum şu şekilde tutuyorum. Ve elimi ters çeviriyorum. Kalem de diğer elimde bu şekilde duruyor. Ve ben kalemin biraz ucuna yaklaşıyorum. Sıkıca kavrıyorum kalemi. Falçatayı da böyle tutuyorum. Şu baş parmağımı falçatanın burasına baskı uyguluyorum. Ki döndürdüğümde buradan ittirebileyim kolayca. Falçatayı döndürdüm. Elimi şöyle döndürüyorum. Şimdi buraya geliyorum ve kalemin bir kısmını buradan çekip atacağız. Kalem tutan elimin baş parmağını, falta tutan elimin baş parmağına destek olarak sağlıyorum. Ve buradan kalemi ittiriyorum. Böyle. Kalemi döndürüyorum aynı zamanda. Döndürerek yapacağız bu işlemi. Buradan ittiriyorum. Şöyle bir bilgi de vermek istiyorum. Faber Castell. Layra'ya göre çok daha zor açılan bir marka. Layra'da fark edeceksiniz. Hatta şuradan örnek göstereyim. Çok daha kolay açılıyor yapısından dolayı. Şimdi devam ediyorum. Yine aynı şekilde elimle falçatayı tutuyorum. Ters çeviriyorum. Buradan destek sağlayacağım. Diğer baş parmağımla ittiriyorum. İttiriyorum ve soymaya başladım. Çok geriden girmeyin buna ilk başlarda. Çok derinden de girmeyin. Bu kısımdan girdikten sonra ucu yaklaştıkça biraz daha elimi havaya kaldırıyorum ki çok derinlere gitmesin. Kalemi döndüre döndüre üstündeki tahtalardan ayırıyorum. Şimdi şu uç kısımlarda kalan tahta parçalarını oradan alıyorum. Genel olarak kalemimizi açtık şu anda. Fakat bu şunlarla şu an aynı görüntü değil, aynı sivrilikte de değil. Bu nedenle ilk önce ben şuradan biraz tahta parçasını atmak istiyorum. Ama bunu derine bastırmadan yapıyorum. Hafif üstünden alıyorum. Uç kısmına doğru biraz daha kalemi inceltmeye çalışıyorum şimdi. Tamamdır. Şimdi geldik en önemli kısma. Ucunu sivilerteceğiz fakat bunu yaparken kalemimizi sürekli olarak döndüreceğiz. Nasıl mı? Falça aynen bu şekilde inceltmeye başlıyoruz. Bunu yaparken sol elimle kalemimi döndürüyorum ki eşit olarak ucunu açabilelim. Bir tarafa doğru yamuk kalmasın kalem. Kalemi sürekli olarak döndürüyorum ki istediğim sivriliğe düzgün bir şekilde ulaşabileyim. Ucunu açmak için çok geriden olacak şekilde böyle böyle yapmıyorum. Sadece uç kısmını hedef alarak kalemimi döndürerek devam ediyorum. Falçatayla kalem açmak normal kalem tıraşla açmaktan tabii ki de çok daha uzun süre zaman alıyor. Fakat kaybedilen bu zamanı çizim yaparken kazanıyorsunuz. Biraz sabırlı olmanız da gerekiyor. İlk açtığınız zamanlarda kalemi çok yamuk açıyor olabilirsiniz. Bu çok normal. Her şeyde olduğu gibi bunda da pratiklikle kaleminizi daha kolay açmaya başlayacaksınız. Kalemi döndürmeyi ihmal etmiyorum dediğim gibi yamuk olmaması için. Kalemimin ucu sivrenmeye başladı. Arkadaşlar siz kendiniz istediğiniz sivriliğe kadar kaleminizi açabilirsiniz. Ben genel olarak böyle kullanıyorum. Şu kısımları biraz daha düzeltebiliriz belki. Çok hafiften alarak, görüntü açısından hoş durması ve rahat olması için. Tamamdır. Kalemimiz açılmıştı. Ben bu şekilde açıyorum arkadaşlar. Başka şekilde açanlar illaki vardır. Falçatamızı kapatıyoruz. Uç kısmının kapandığından emin oluyoruz. Ve arkadaşlar kalemimiz hazır. Gayet çizme hazır pozisyonda şu anda. Rahat. Eğer ilk defa falçatayla kalem açıyorsanız belki bu kadar düzgün olmayacaktır. Yamuk olacaktır. Fakat bunu da pratik yaparak ve en önemli kısımlardan biri falçatayla kaleminize çok derin bir şekilde girmezseniz hemen onu da göstermek istiyorum. Şunu da göstereyim açılmamış bir şekilde. Kaleme eğer çok derin girerseniz falçatayla şöyle bir görüntü elde edersiniz. Ve bunu kurtarmanız biraz zor olur. Çünkü içindeki kurşuna da artık girmiş oluyorsunuz. Ve düzeltmeye çalışırsanız da kaleminizin bir kısmı zaten çöpe gitmiş oluyor. Bu nedenle bu tarz çok derinden kesmeyin. Daha hafiften üstün körü olarak yaparsanız yanlışınız da daha az çıkacaktır. Gerekirse ilk başta direkt böyle açmaya çekiniyorsanız daha hafif bir şekilde küçük küçük ilerleyebilirsiniz. Yani çok derinden saplamayın derim. Kalem açma kısmı bu kadar arkadaşlar. Umarım artık ile kalem açabiliyorsunuzdur. Denemeniz eğer başarısız olursa bunda bir sorun yok. Ben de ilk açtığımda çok kusursuz açmıyordum. Eliniz buna da alışıyor. Gereken tek şey çizimde genel olarak pratiktir arkadaşlar. Bu videoyu da sıfırdan çizim serisinin eksi birinci videosu olarak kabul ediyorum. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.